Boğa burcu toprak grubuna mensuptur. İkizler burcu ise hava grubuna mensuptur. Farklı elementlerin grubuna dahil olan ikizler ve boğa burcu birlikteliği için zıttıkların uyumu da olabilir. Birbirlerinden kaçışın yolu da olabilir. Bu ilişki ya olacak ya da olmayacaktır. Çünkü iki farklı karakterin birlikteliği olacağı için birbirlerine gerçekten ilgi duyuyor olmaları gerekir. Boğa burcu ne istediğini bilir ve karşısındakinde bunu bekler. İkizler burcu da aynı şeyi yapabilirse, hayattan ne istediğini bilirse... Bu ilişki için umut olacaktır. İkizler tartışmak ve kavga etmek için çok şey bulabilir. Bu da boğa burcunun başına ağrıtabilir. Ancak boğanın sakinliği karşısında ikizler de fazlasıyla sıkılabilir. O dışarı çıkmayı, eğlenmeyi, gezmeyi, arkadaşlarına vakit ayırmayı sever. Boğa ise çalışmaktan zaman zaman bunlara vakit bulamayacağı için birbirlerini ihmal edebilirler. Boğa burcu ve ikizler burcu ilişkisi genellikle bir hata olarak yorumlanır. Çünkü her ne kadar umursamaz ve sallamaz gibi görünebilir ancak bu sırada kendi iş dünyasında da kıskançlıktan çatlıyor olabilir. İkizler ise onun bu iş dünyasını fark etmezse bu ilişki çıkmaza girebilir. Bu durumda ilişki başlamadan bitebilir ama ikilinin arasındaki çekim bir anda tüm bilinenleri değiştirebilir ve harika bir ilişki de ortaya çıkabilir. Ama yine de bunun için her iki tarafında çok çalışması gerektiğini unutmamak gerekir. İkizler burcu kadını ve boğa burcu erkeği tamamen zıt bir yapıya sahiptirler. Bu sebeple bir uyum yakalamaları oldukça zordur. Normal hayatta kolay kolay anlaşamayan bu iki burç ilişkisi esnasında sorun yaşamaları kaçınılmazdır. İkizler burcu kadının enerjik ve hareketli yapısına boğa burcu erkeği sakinliğinden dolayı kolay kolay ayak uyduramaz. Ancak birbirlerine kısa süreli aşık olabilirler. Ama bu aşkı bir süre sonra her iki tarafta kaybeder. Bundan dolayı bu iki burç kolay kolay uzun bir ilişki yaşayamazlar. Boğa erkeği iş hayatında başarılı ve evine işine bağlı pratiktir. Estetik görüşü sağlamdır, maddi anlamda güvenilirdir ve her kadının birlikte olmak istediği tüm özelliklere sahiptir. Pratik bir zekası vardır, planlı ve mantıklı hareket eder. Kadına çok saygılıdır, çok iyi konuşabilir ve kadını etkileyebilir. İkizler kadını ise çok keyiflidir, yerinde duramaz, çözülmesi mümkün değildir. Çok hızlı düşünebilir, ayak uydurmak biraz zordur, hep uçları yaşar ve ufak bir şeyden anında sıkılabilir. Kendi enerjisiyle etrafını etkiler. İkizler burcu kadını fikren çok değişkendir. Çok enerjiktir. Boğa burcu erkeği çok tutkuludur ve sabit olmayı sever. Ve enerjik bir yapısı yoktur. Bu noktada ikili sıkıntı yaşayabilir. İlişki başında kesinlikle dinamizm olacaktır. Yalnız ileriye dönük zamanlarda ikizler kadını boğa erkeğini çok ağır ve yavaş kanlı bulacaktır. Bu da ilişkiyi çıkmaza sokacaktır. Boğa burcu gelenekseldir. Kolay kolay değişiklikleri kabul edemez. Yenilgiyi sevmez. Yeniliği ve yenilgiyi sevmez. İkizler kadını ise sürekli olarak yenilikleri takip eder. Her koşulda, her duruma ayak uydurabilir. Bu erkeğe evcimendir, evde durmayı, çocuklarla ilgilenmeyi ve sorumluluklarının bilincinde olmayı sever. İkizler kadını ise özgürdür, dışarıda gezmeyi, gece hayatını sever. Bu kurulu bir düzeni sırf bir yaşantıyı tercih ederken, karşılara bunu tam aksine hareketliliği ve düzensizliği sever. İkizler duygularla hareket etmez. Tam aksine Venüs gezegeninin etkisinde olan Boğa burcu duygularla hareket etmeyi sever. Boğa burcu erkeği çalışkandır, hedefleri bellidir. Bu doğrultuda elinden geleni yapacaktır. Fakat karşı taraf tam bunun tersi doğrultuda hareket eder. Ancak yine de bu ilişki denenebilir. İki burcun birliklerinde enerji olarak birbirlerini olumlu etkileyebilirler. Eğer Boğa erkeği çok enerjik bir kadın istiyorsa, kesinlikle birlikte olmalılar. Bu iki burç tutkuludur ancak enerjinin farklı zamanlarda, farklı şekillerde harcama gibi durumları vardır. İkizler burcu enerji dolu bir burçtur. Bu erkeği her zaman sizin enerjisi ayak uyduramayabilir. Daha geleneksel yapıdadır. Ancak ikizler kadını yenilikçidir. Elinden telefonu düşmeyen, sanal alemden uzak durmayan biridir. Bu erkeği ilgi beklerken ikiz kadını telefonundan kopamıyorsa bu erkeği sinirlenir ve ters tepki gösterebilir. O yüzden ilişkilerinde sorun olur. Bu erkeği sakin bir hayat yaşamak ister. Evzümen yapısı vardır. İkizler kadını da onun tam tersidir. Dışarıda olmayı, gezmeyi sever, kalabalığı sever. Bu erkeği kurulu bir düzeni olsun ister. İkizler kadını ise elinde bavulu oradan oraya koşmak, seyahat ederek yaşamak ister. Bu tarz hayat rahatına ve konforuna düşkün olan bu erkeği için pek alışabilecek bir hayat tarzı değildir. Yolculuğu sever ama o yolculuğun sonunda evine, rahat hayatına dönmek ister. Evde kalıp zaman geçirmek isteyeceği zamanlar nadirdir. Her konuda olduğu gibi sabır konusunda da zıttır. Boğa erkeği sabırlı, ani kararlar vermeyen biriyken ikizler kadını sabırsızdır. Ani kararlar alır, her an her şeyi değişebilir, her şeyi yapabilir. Bu uçarı halleri boğanın canını sıkabilir. Boğa erkeği değişikliklere hemen adapte olamaz. Bir şeyi uzun uzun düşünür. Bu durumlar ikizlere biraz garip gelebilir. Bu kadar düşünecek ne var modunda olurlar. Ne yazık ki bu ilişkinin yürümesi imkansız gibidir. İkizler burcu kadını ve boğa burcu erkeği tamamen zıt kutuplara sahip 2 burçtur. Bu sebeple uyumlu bir birliktelik yaşamalar imkansız gibi bir şeydir. Normal hayatta bu iki burcun iyi anlaşması çok fazla söz konusu olamaz. Beraberken sorun yaşamaları neredeyse kaçınılmazdır. Bu iki burcun en temel tartışmaları ikizler burcunun enerjik ve hareketli yapısı, boğa burcunun ise sakinliği ve sabitliği dolayısıyla ikizlere ayak uyduramamasıdır. İkizler kadını hareketlidir. Çok değişken teliklidir. Bu yüzden hayattaki amacını bulmakta zorlanabilir. Bu erkeği kalıcılık peşindedir. Tutku onun için çok önemlidir. Çok derin sever ve tutkulu bir aşıktır. Bu erkeği ikizler kadını kıskanabilir. Kısıtlamaya çalışabilir. İkizler kadın enerjisiyle bu erkeği korkutabilir. İlişkilerin başında çok heyecan ve enerji olacaktır. Ancak kadının sürekli enerjik olması erkeğini bir süre sonra sıkabilir. Uzun süreli birliktelikleri için ikizler kadını Boğa erkeği çok sıkıcı ve pasif gelecektir. Çünkü Boğa burcu ağır hareket eder. Ağır nitelikte sabit düşüncelidir. Fikirlerine çok esneklik olmaz. İkizler kadını daha ama özgür hareket etmek ister. Bunun düşündüğünü yarın düşünmeyebilir. Bugün düşündüğünü yarın düşünmeyebilir. Bu da boğa erkeğine çok ters gelebilir. Çünkü boğanın düşünceleri her zaman sabittir ve çok az değişkenlik gösterir. İkizler burcu kadını boğa burcu erkeğine enerji verecektir. Ancak uzun süreli birlikteliklerinde birbirlerini oldukça zorlayacaklardır. Venüs gezegenin etkisinde olan boğa erkeği duygusaldır. Duyguların etkisindedir. Merkür gezegenin etkisi altında olan ikizler burcu kadını ise daha maceracıdır. Duygusal hareket etmeyi sevmez. Boğa daha kalıcılık peşindedir. Bu yüzden birbirlerini biraz zorlarlar. Boğa erkeği dayanıklı güvenilir ve dürüsttür. Bu yüzden diğer insanlara çok zarar dokunmaz. Eğer ona emirler vermezseniz onunla çok kolay anlaşabilirsiniz. Boğa erkeği evcümendir. Bu yüzden de evde partnerle vakit geçirmeyi çok sever. Evlenince boğa erkeği için gece gezmeleri dostlarıyla beraber geçirmeye sona erecektir. Sizden beklenmesi misafirlerine ev sahipliği yapmanız, düzenli bir eve sahip olmanız ve fişiksel açıdan da güzel gözükmenizdir. Boğa erkeği için geleneksel değerler çok önemlidir. Ailesine ve dostlarına önem verir. Dışarıda olmayı pek sevmez. Bu yüzden onunla mutlu olmak isteyen kızlar kadını dışarıdaki hareket hayatından vazgeçerse onunla çok iyi anlaşır. İki burçta çok esprilidir. Gergin bir ev ortamını iki burçta sevmez. Siz ona karşı dürüst ve sadık olursanız boğa burcu erkeği de sizi mutlu etmek için elinden geleni yapar. Boğa erkeği hırslı, çalışkan ve hedefleri olan birisidir. Bu yüzden ikizler kadının boş işlerle uğraşmaması, iş hayatında aktif olma birisini ister. İkizler ve boğa boyumu çok uğraşlı bir ilişkiden ibarettir. Yalnız boğa burcu erkeğe kadar güvenilir, sadık ve sadakatli bir buç erkeği daha görmeniz mümkün değil. Çok dürüst güvenilirdir. Bu iki burcun enerjileri farklı zamanlarda ve farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Daha önce söylediğimiz gibi ikizler burcu kadının daima enerjiktir ve yenilikçidir. Boğa erkeği ise bu duruma sinirlenir ve ters tepki gösterebilir. Boğa erkeği sakin bir hayat yaşamak ister. İkizler kadın ise tam tersine gezip tozmayı, maceralara atılmayı sever. İkizler kadını elinde bavul ile oradan oraya sayet ederek yaşayabilir. Ancak bu erkeği kurudu bir düzenin olsun ister. Evinden ayrılamaz. Farklı elementlerin grubuna daha iyi olan ikizler ve boğa burçları birliktelikleri ancak uyum ile olabilir. Bu iki zıt kutlunun bir araya gelmesi için gerçek bir aşk olması gerekir. Boğa burcu erkeği ikizler kadının ilişkisinin genellikle büyük bir hata gibi gözükebilir. İkizlerin uçarlığını boğa burcunun sabit fikirli birini bir kenara bırakırsak ayrıca ikiz kutbunun birbirini çektiğini düşünürsek ilişki imkansız değildir. Boğa burcu bu ilişkide daha oturaklı, daha sakin, inatçı ve egosu yüksek bir burçtur. İkizler burcu ise egosu çok yüksek olmayan, daha hareketli ve daha eğlenceli bir burçtur. Her ikisi de birbirlerine ayak uydurabilirse boğa ve ikizler uzun süre bir birlikleri geçebilirler. Boğa ikizlerin eğlenceli hayatına, ikizler de boğa burcunun ev hayatına alışabilirse gayet güzel bir birliktelikleri olur. Boğa ve ikizler aşk hayatında birbirlerine bu noktada uyum sağlamalılar. Aksi takdirde uzun süredir bir birliktelik yaşayamazlar. Çünkü birisi evcimen, diğeri ise çok sosyal bir burçtur. Bu noktada anlaşabilirler ise ilişkileri eğlenceli bir şekle dönüşebilir. İkizler burcu zeki ve hazır cevap bir burçtur. En ve sosyal yapısıyla boğa burcunu etkilemeyi başarır. Boğa burcu pratik zekası ve bilgi dolmasıyla ikizler burcunu kendine çekebilir. Hayat tarzları birbirinden çok farklı olan bu iki burç aşk ilişkileri birbirinden ne kadar etkilendiklerine bağlıdır. Düşünceli, ilgili olan boğa burcu aynı zamanda olaylara bakış açısı açısından oldukça dikkatlidir. Bir işi yapmadan önce çok fazla düşünür, oldukça tebillidir. İkizler burcu ise her zaman kafasına ne eserse onu yapar. Aslında bu ilişkilerindeki temel problemi oluşturur. Ancak ilişkilerde iki ayrı düşüncede olan kişinin uyumlu birliktelik yaşaması oldukça zordur. Bu yüzden İkizler Burcu kendi gibi olan biriyle birlikte olmaktan sıkılacağı için Boğa Burcu ile birlikte mutlu yakalayabilir ve ilişkilerini evliliğe taşıyabilirler. Ancak yine de Boğa Burcu'nun daha fazla tebirli olması ve İkizler'in elinde tutması gerekmektedir. Yani Boğa Burcu'nun bu ilişkide her zaman daha fazla fedakar taraf olması kaçınılmazdır. Aksi takdirde mutlu bir birliktelik imkansızdır. Boğa burcunun sakin yapısına nazaran oldukça otoriter bir yapısı vardır. İkizler burcu ise aşk hayatında sorunlara daha çok çözüm üretebilen bir burçtur. Ancak ikizler burcu bu ilişkide sürekli çocukça tavırlar sergiler. Aşırı ilgi beklemesiyle boğa burcu oldukça sıkacaktır. Bu noktada ilişkilerinde sıkıntılar olabilir. Aslında bu iki burcun çok fazla ortak özellikleri olsa da farklı yönleri daha ağır basar. Bu yüzden bu ikili hem aşk hayatında hem arkadaşlık ilişkilerinde kolay kolay anlaşamazlar. Boğa burcu ile ikizler burcunun ilişki yaşaması iki tarafında yapramlamasına sebep olabilir. Boğa burcu ve ikizler burcunun birbirlerine tamamen zıt karaktere sahip olması, ilişkiyi zaman zaman zora sokar. Boğa burcu aşırı inatçı bir yapıya sahiptir, ikizler burcu ise oldukça neşeli bir yapıya sahiptir. Bu da ikilinin zor anlar yaşamasına sebep olabilir. İkizler burcu aşk hayatında değişken bir yapıya sahiptir. Boğa burcu ise hareketli olmayı ve disiplinsiz yaşamayı asla sevmez. Bu yüzden bu iki burç ilişkiye başladığında ilişki oldukça tartışmalı ve sorunlu geçecektir. Bu yüzden kısa sürede birbirlerinden ayrılmalarına neden olacaktır. Uzun süreli bir birliktelik ve aşk yaşamaları imkansız denebilecek kadar azdır. Evlilik hayatlarında boğa ve ikizler arasında pek uyumlu bir ilişki olmaz. İkizler değişken yapısı nedeniyle sürekli farklı bir yapıda kendini gösterebilir. Yani onun anlaşılması zordur. İkizler Burcu'nun duygularının gerçek olup olmadığını anlaması konusunda Boğa Burcu'nun sabırlı olması gerekir. Boğa Burcu daima sakin ve güvende ya ihtiyacı olan bir insandır. Bu noktada ikizler ona bu konuda yeterli gelmeyebilir. Hatta çoğu zaman birbirlerini anlamakta zorluk çekebilirler. Bu öylelikle ikizleri evde tutmak biraz zordur. İkizler ev ve dışarıda yerinde duramayan ve sürekli farklı alanlara ilgi doyan bir karakterdir. Bu nedenle Boğa Burcu'nun İkizler ile uyum göstermesi zorlaşacaktır. Boğa kendini evinde rahat ve güvende hissederken ikizler sürekli dolaşma ve farklı mekanlarda bulunma ihtiyacı hisseder. Eğer mutlu bir ilişkiniz olsun istiyorsanız çevrenize yeni dostlar edinmeli, yeni konularla ilgilenmelisiniz. Aksi ikizler ikisinin hareketliliği sizi yorabilir ve evliliğiniz uzun soluklu olmaz. İkizlerin hareketli ve enerjik yapısına uyum sağlayamayan boğa için evlilik hayatı gerçekten zorlayıcı olacaktır. Su elementine dahil olan yengeç çok duygusal bir burçtur. Ateş elementine dahil olan boğa ise çok gerçekçi bir burçtur. Boğa erkeğinin karşısındaki insana duygusal davranabilmesi için gerçekten onu sevmesi ve değer vermesi gerekir. Ayrıca her iki burçta güvenilir yapıda olduğundan aradıkları aşkı birbirlerinde bulabilirler. Boğa burcu erkeği itirazlı, tutkulu ve sadıktır. Yengeç kadının duygusal yapısını doyuran bu özellikleri başka bir burçta kolay kolay bulamayacağından onunla karşılaştığında onu bırakmamalıdır. Boğa grubu sevdikten sonra sadık olacaktır. Bu da ilişkilerinin duygusal bağlarını kuvvetlendirecektir. Duygusal anlamda çok uyumlu bir çift olacaklardır. Yengeç kadını çok hassas ve kırılgan olduğundan bu erkeği çok dikkatli hareket etmelidir. Sosyalleşmeyi ve eğlenmeyi seven bu erkeği eşiyle güzel ve dolu vakit geçirmek isteyecektir. Birbirleriyle oldukça eğlenceli vakit geçirebilirler. Ayrıca ikisinin de son derece bakımlı yapısı büyük bir uyuma işaret eder. Bu ilişkinin romantizmini ve duygu yoğunluğunu yengeç burcu kadını karşıda. bu erkeği ona sadakati ve güçlü karakteriyle destek verir. Eğer birkaç önemli noktaya dikkat ederlerse iyi bir çift olmaları ve uzun güzel bir ilişki yaşamaları mümkündür. Gelecekleri için beraber çalışabilecekleri, üretebilecekleri bir ilişki olur. Duygusal ve kırılgan olan yengeç burcu kadını sert yapıya sahip olan boğa burcu erkeği yumuşatmaya, onu anlamaya çalışsa da zaman içinde belli kırgınlıklar ve tartışmalar olacak. Bunlar zamanla birikecek ve ilişkinin bitmesine daha yol açabilecektir. Sevgili oldukları dönemde birkaç sorun yaşayıp bunları aşabilirlerse, evlilik hayatlarında uzun kalıcı ve sağlıklı bir ilişki kurabilmeleri zordur. Çok sabırlı, çok anlayışlı ve çok uyumlu olmaya çalışmaları gerekir. Eğer gerçekten bu zorlu beraberliği sürdürmek isterlerse, çaba acarlarsa çok mutlu bir beraberlik sürdürebilirler. Eğer uyum sağlayabilirlerse huzurlu ve uyumlu bir cinsel hayatları da olur. Bir taraf itirası, bir taraf huzuru ve sakinliği. Sunacak ve ortaya bulacaklardır. Bu erkeğin sahip olduğu özellikler yengeç kadının aradığı özelliklerdir. Bu erkeği yengeç burcu kadını ihtiyaç duyduğu güçlü ve gerçek erkek profili çizen bir karakterdir. İki burçta bir aradayken çok iyi anlaşır çünkü birbirlerini mükemmel biçimde tamamlar. Her iki tarafta kendine güvende hissedebileceği samimi bir aile ortamında olmak isteyecektir. Yengeç kadının bu erkeğine bunu sunması, bu erkeğin de evine bağlanmasına sebep olacaktır. Bu erkeği içini her zaman dökebilen biri değildir. Bu yüzden yengeç kadının onun duygularını anlayabilmesi için çaba sarf etmesi gerekecektir. Onu çözmeye başladığında bu erkeği de kendini açık, dürüst ve samimi bir biçimde ifade eder. Yengeç kadını bu erkeğinin sevecen ve romantik olmasını bekleyecektir. Güvenilir ve kendinden emin bir profil çizer. Bu durumda yengeç kadının kendini güvende hissetmesine sebep olur. Bu erkeği aşk hayatını sevecen ve sahiplenici biçimde yaşayacaktır. Bu durumda onu fazlasıyla kıskanç yapar. Yengeç kadını ihanet etmeye yeltenmedikçe aralarında bir sorun olması mümkün değildir. Bir yanda su, bir yanda toprak grubu vardır. Su grubunun en büyük temsilcisi olan duygusal yengeçler her zaman idioda olmak isteyen kişilerdir. Diğer yanda ise toprak grubunun baş temsilcilerinden bir tanesi olan boğalar ise her zaman mantıklı adımlar ve en önemlisi sağlam adımların peşinden koşan kişilerdir. Boğa burcuna sahip olan kişiler içerisinde yer alan romantik kişiliği dışarı çıkarabilmek için... İki şey ihtiyaç duyarlar. Bunlardan bir tanesi aşık olmak iken bir diğeri güvenmek ve inanmaktır. Bunlardan güvenmek kısmını içeren ikinci madde bu alarda biraz daha ağır basar. Ancak bu şekilde bu adam ya da kadın size ilgili ve romantik olmayı başarmaktadır. O yüzden yengeç burcuna sahip olan kişiler öyle değildir. Onlar sevdikleri zaman her koşulda romantik ve ilgili olmayı başarabilen ve bunun kaç tarafı olan kişilerdir. Yengeç burcuna sahip olan kişiler biraz kırılgan bir yapıya sahiptir. Onunla beraber olan kişinin bu kişiye karşı oldukça hassas hareketler sergilemesi gerekir. Fakat boğa bucağı sahip olan kişiler kapalı bir duvar gibidir. O kadar sert bir yapıya sahiplerdir, onları yıkmak oldukça zordur. İşte bu iki farklı özellikten dolayı bu ikili aşk hayatı esnasında yer yer tartışmalar yaşar. Yengeçler çok düşünceli ve hassas bir özelliğe sahip olduğundan dolayı boğanın sert tavırlarına çok üzülecek ve anlam veremeyecektir. Aynı şekilde mantıkçı olan boğalar yengecin bu kadar kırılan bir yapıya sahip olmasına içten içe sinir olacaktır. Hal böyle olunca ikili arasında gerginlik ve kavgalar meydana gelir. Eğer bu ikili anlaşmanın yolunu bulur ise aralarında tarif edemeyeceğimiz eğlenceli bir ilişki meydana gelir. Çünkü bu iki burca kısaca bir göz attığımızda bazı hayata bakış açılarının birbirlerine çok benzediğini rahatlıkla fark etmekteyiz. Hal böyle olunca birbirlerinin istek varzularını çok daha kolay bir şekilde kavrayabilecek ve yolunu daha net belirlemeyebileceklerdir. Boğa burcuna sahip olan kişiler yengeç burcuna sahip olan kişilere karşı bir güven duygusu besleyebilir ise onu bütün hassasiyetiyle sarıp sarmayı başarır. Böyle olunca yengeç burcuna sahip olan kişiyi el üstünde tutar ve ona ne gerekiyorsa her türden ilgiyi gösterir. Hal böyle olunca yengeçler bu ilgi ve sevgi karşısında zevkten dört köşe olmayı başarır. Tabii bu durum karşısında yengeç burcuna sahip olan kişiler kayıtsız kalmaz. Onlar da ellerinden ne geliyorsa hepsini boğalar için yapmaya hazır bir halde her şeyi yapmaya başlar. Kısacası bu ülkenin aşkları bir film yapılıp seyredilmek istenirse ikisinin de filmini yıllar boyunca eskimeden ve hafızalardan hiçbir zaman silinmeyeceği söylenebilir. Bu ikili aslında aşk hayatında belli başlı birkaç konu dışında herhangi bir başka sorun yaşamaz. Bu durum bakıldığı zaman evlilikler esnasında da geçerlidir. Yani yengeç burcuna sahip olan bir birey ile boğa burcuna sahip olan bir bireyin oluşturmuş oldukları evlilik gayet güzel bir şekilde ilerleyebilir. Fakat ara sıra tıpkı bir evlilikte meydana gelen tartışmalar gibi bu evlilik esnasında da meydana gelir tabii ki. Fakat bunları iki olgun yapıya sahip olan bu başarılı bireylerle atlatacak ve güzel bir evliğe hem kendileri hem de çevrede yer alan dost ve aileleri şahit olacaktır. Aynı zamanda bu vakit evine ve ailesine çok fazla düşkün olduğundan beraber bolca vakit geçirmekten yeni olacak ve hayatı beraber yaşamayı tercih edeceklerdir. Hatta ilerleyen zamanlarda bu durumu çocuklarına da yansıtarak mutlu bir aile tablosunu rahatlıkla ortaya çıkarabilirler. Birbirlerine bolca güven vereceğini ve evliliklerini böyle güçlü sağlam bir temel ile birleştirip ilerleyeceklerini söylemek mümkün. Böyle olunca yıllar boyunca eskimeyen bir evlilik bu ikiliyi besler. En önemlisi ise bu ikilinin yıllar geçse bir eskimeyen güzel mutlulukları ile çocuklarına yansıtmalarıdır. Herkesin övgüyle bakıp isteyebileceği mutlu bir evlilik sahibi olacaklarını da rahatlıkla söylememiz mümkündür.